Huzursuz bacak sendromu psikolojik bir durum mudur? Nörolojik ilaç alındığı halde geçmeyen bir durum var diye sormuş bir izleyicimiz. Evet doğrudan huzursuz bacak sendromu bir psikiyatrik hastalık değil. Nörolojik bir tablo gibi gözüküyor. Uyku sırasında bacağın yeterince rahat diyememesi yeniden hareketler yapması veya batma hissi veya huzursuzluk hissi olması bacaklarda dinlenememesi böyle bir tablonun nedenlerinden birisi olarak da kansızlık ve demir eksikliğinin olduğunu biliyoruz. Yine periyodik bacak hareketleri bozukluğu denilen uyku bozukluğu da yine bu nörolojik tabloya eşlik edebilen tablolardan birisi. Birçok psikiyatrik hastalıkta ee, bu huzursuz bacak sendromunun belirtileri de gözüküyor. Birlikte gözükebiliyor. Dolayısıyla bir psikolojik durum gibi veya bir psikiyatrik hastalık gibi de ele alınabilir. Ee, ve psikiyatristlerin eğitiminde, nöroloji, nörologların eğitiminde de psikiyatri rotasyonları olduğu için bu iki branşında e, bir biçimde ilgendiği bir saha haline geliyor. Tıpkı nörologların bazı depresyon vakalarını tedavi etmeye eğilimli oldukları gibi bazı psikiyatristler de e, huzursuz bacak sendromunu tedavi etmeye ilimli oluyorlar. Çünkü kendi eğitimlerinin içerisinde veya e, rastladıkları, vakaların içerisinde sık rastladıkları olaylar olduğu için müdahale etmekten çok kaçınmıyorlar. E, nöroloji ilaç alındığı halde geçmeyen bir durum var demiş e, izleyicimiz. Evet. E, burada daha çok dopaminerjik ilaçlarla müdahale edilir. E, huzursuz bacak sendromuna veya Yine psikiyatrik hastalıklarda sık kullanılan benzodiazepinlerle yani teskin edici, sakinlik verici, kaygı giderici ilaçlarla müdahale edilebilir. E, bu nörolojik diye bilinen ilaçlarla e, müdahale de netice alınmadığında e, diğer teskin edici psikiyatrik ilaçlarla da müdahale etmek mümkündür. Tüm bunlara karar verecek olan kişi esasen bir nöroloji uzmanıdır. Bir psikiyatrist de pekala konu hakkında... Fikir beyan edebilir. Bir müdahale sahası olarak e, bu rahatsızlığı görebilir. E, benim önerim huzursuz bacak sendromundan şüphe eden tüm hastalar öncelikle bir nöroloji uzmanına gözükmelidirler. E, bir psikiyatristten de fikir alabilirler.